Üçeril otogaz mühendisinden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü aracımız Volkswagen Turan modeli. Biliyorsunuz bu araçlarımız e, TSI grubundan oluyor. Direk enjeksiyonlu araç grubunda. Bu araçta bugün tercihimiz Lovato DI kit oldu. Aracımız BMI motor kodlu. E, biraz zor bir araçtır. Montajı biraz komplikedir e, Detayları çok olan ve e, gerçekten profesyonel işçilik gerektiren bir araçtır. Bu aracımız dediğim gibi 1.4 TSI 140 beygir motor gücüne sahip. Direk enjeksiyonlu bir araç. E, zamanın efsanelerinden diyebilirim ve hala ciddi anlamda talep gören bir araçtır. Özellikle BMW motor kodunda Lovato tercih etmemizin sebebi e, hem ürün kalitesi hem de yakıt tüketimi için e, müşterimiz Lovato tercih etti bu araçta. E, montajımız şu anda sona doğru yaklaşıyor. E, Emre Mustam yine e, çok çok başarılı bir montaj yapmış. Montaj kalitesi gerçekten çok önemli demiştim bu araçlarda. Ve şemaya uygun bir şekilde... Montajımız tamamlanmak üzere, elektrik tesisatımızı şu anda sarıyoruz, lehimlerimizi yaptık, e tesisatı kapatma noktasındayız şu anda. Evet, e aracımız gerçekten e gerek yapısı olsun, gerekse e dıştan görünüşü olsun, ciddi bir e güzel bir araç, aile arabası diyebilirim. SUV tarzında, hafif de biraz yüksekliği var ve iç hacmi, kullanım hacmi de gayet güzel. Bu aracımızda şu anda ortalamada hemen hemen yüzde varan bir yakıt tasarrufu sağlayacağız. %40 yakıt tasarrufuyla e, aracımızı buradan uğurlayacağız. Dediğim gibi e, Volkswagen e, Turan dedik. 1.4 TSI dedik ve en önemlisi ise e, motor kodumuz BMY. LPG'cilerin ciddi anlamda zorlandığı bir araçtır. E, dediğim gibi e, motor kodu TSI grubu araçlarda da çok çok önemli. Maalesef e, her motor koduna her marka model maalesef e, çok randımanlı olmuyor. Fakat BMY motor kodlarında Lovato'yu gönül rahatlığıyla tercih edebiliyoruz. E, BMW motor kodlu araç sahipleri varsa da e, videonun altına yorum kısmına yazabilir. Aklına gelen soru işareti var ise elimizden geldiğince cevaplamaya devam edeceğiz. E, herkese iyi günler diliyorum. Bir başka videomuzda görüşmek üzere.